Arkadaşlar merhabalar. TYT-AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nda 14. gün ikinci videodayız. İkinci videolarda ne yapıyorduk? Yeni nesil sorular ve çok güzel sorular, çok güzel teknikler seni bekliyor. Hazır ol. Evet sayfa numarası 123, 124, 125 ve 126'yı işleyeceğiz. Dairenin yeni nesil soruları burada. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çap uzunluğu 10 santimetre olan birinci şekilde verilen daire iki eş parçaya ayrılarak ikinci şekildeki gibi birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına teğet olacak şekilde yapıştırılıyor. İki eş parça tam merkezden geçmek zorunda. Çapı 10 vermişse yarı 5 yapar. Evet bunu bu şekilde koymuşuz. Bunun merkezi burada bunun merkezi burada. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Birleştirdik. Hocam yarı çap 5. 5. Bu da yarı çap, Bu da yarı çap. Hocam dik üçgen çıktı. Hatta burası da yarı çap. Hatta dik üçgen çıktı ama güzel bir şey çıktı 90'ın karşısı kaç 10. hangi açının karşısı 5'tir 30'un Burası 30 30'un karşısı 5 ken, 60'ın karşısı da 5 kök 3 yapar Evet aşağısı 5 kök 3 artı da 5 ile yukarıısıda 5 kök 3 artı 5'tir Burası 10sa Burası da ne yaptı 10 yaptı çevreye bakalım 2 tane 5 kök 3 var 10 kök 3 artı 5, 5 5 5 10 ve 5'i toplayacağız O da 30 yapıyor çevremiz o zaman ne yaptı 30 artı 10 kök 3 yaptı yani cevap Ceyhan oldu. Geldik örnek 16'ya. şekildeki dart tahtası enişten yarıçapı 2 santimetre olan bir daireden ve yarıçap her seferinde 1 santimetre artan artışı kalkalardan oluşmaktadır Tamam merkezimiz Burası bir tanesinin merkezi yarıçapı verilmiş bana e diğerlerinde yarıçapı verilmiş aslında Burası 2 iken hocam Burası birmiş Burası da birmiş Burası da birmiş diye söyleniyor Hangi bölgeyi isabet ediyorsa o bölgenin puanını alan bir atıcı iki atış yapıyor ve altı puanı elde edecek. Altı puanı nerede elde edebiliriz biz? Dört ve de. O zaman dörtteki alanla 2'deki alan soruluyor bize arkadaşlar. Alanların toplamı isteniyor. 2'deki alan nedir? 2'deki alan yarıçap 2 iki ya pi r kare yani dört pi. Peki pardon bir dörtdeki alan bu. Sonra ikinci bölgedeki alan nedir? İkinci bölgedeki alanda yarıçapı Kaç olandan? 4 olandan neyi çıkartacağım? yarıçapı 3 olanı çıkartacağım. Şu bölgeyi bulurken değil mi? Evet. yarıçapı 4 olandan yarıçapı 3 olan Pi 4'ün karesi eksi pi 3'ün karesi. 16'dan 9 çıktı. 7 pi yaptı. Bizden 4 pi ile 7 pi'nin toplamı isteniliyor. Cevap da böylelikle 11 pi çıkar. Yani cevap Akçay örnek 16'a. Geldik örnek 17'ye. O1 merkezli 2 cm yarıçaplı daire A noktasında O merkezli daireye teğettir. Evet teğet. Yarıçapı da kaçmış bunun? 2'ymiş. Bu daire O merkezli daireye teğet olacak şekilde birinci konumdan ikinci konuma 2 iki tur atarak gelmiş. 2 tur atarak geldiyse 1 tur attığında buraya 2 tur attığında buraya. Yani bu 2 tur atmış hali. Öncelikle bunun çevresi buraya kadar gelecek, sonra bir tur daha buraya kadar gelecek. Yani çevresini bulalım. 2πr. 1 tur attığında 4π kadar yol alıyor ya. 2 turda o zaman 8π kadar yol alacak. Şimdi yay uzunluğu belli burada. Ben burada bunun yarı çapını bulmalıyım. Yarı çapını bulmak için ne yapmam lazım? Merkez açı lazım bana. 30 ise gördüğü yay 60 60 ise merkez açıdan 60. E o zaman 8 pi. Yay uzunluğu 2 pi r. Yarı çapına r diyelim bunun. 2 pi r. 60 bölü 360 değil mi? Evet. Şununla şu 120 yaptı. Sadeleştik. 3. 3 kere 8 24 pi'ler de sadeleşti. R'yi böylelikle 24 bulduk. Bizden dairenin alanı isteniyor. Arkadaş R 24 ise dairenin alanı nedir? Pi R karedir. 24'ün karesi de nedir? 576'dır. Yani cevabımız 576 pi yapar. Evet örnek 17 denizli yaptı. Geldik örnek 18'e. Şimdi şekildeki birbirine dıştan teğet Arkadaş çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Yapmıyor muyuz? Hocam burada da çemberler diyor. Burada da diyor. Merkezleri her yerde birleştir. Değen çemberler de mutlaka birleştir. Yarı çap 2 mi? Evet, 2 2 2 2 2. Şöyle ikileri koyacak olursak eğer, hocam burası da 2, burası da 2. Şurada bir eşkenar üçgenler mi çıktı karşımıza? Evet. 60 60 60 60 60 60. Bu da 4 4 4 olduğu için 60 60 60 yaptı. İpin uzunluğu isteniyor. Arkadaş, merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Çok ek çizim yaptık. Ek çizim değil bunlar. Anahtar kelime Arkadaş bir de burada merkez çektik. Şöyle yapınca güzel bir şeyler geldi. Hocam 4 ise, bu dikdörtgen olduğundan dolayı 4. Şu uzunluk. Hocam burası da 4. Hocam merkez çektik yapalım. Burası da 4. Ondan sonra burası da 8 yaptı. Şimdi ben neyi bulacağım arkadaşlar? Şu yay uzunluklarını bulacağım. yarıçapları aynı ya açı toplamlarından gidebilirim. Şimdi dikkat et 90 burası 90 burası. Buraya kaç kaldı 60. Aynı şekilde burası da 60. E, burası 90 burası 90 Buraya 120 kaldı e, Burası 90 burası 90 Buraya da 120 kaldı 120'lik 120 60'lık ve 60'lık yaylar toplamı Toplamda 360 yapmıyor mu? Evet o zaman 360'lık şey yapıyor Şunları toplayalım öncelikle İpin uzunluğu 8 4 4 4 Yani kaç yapıyor? 12 artı 8'den 20 yaptı Artı bu yaylar toplamı da Açılar toplamı 360 yaptığından Tam bir dar yapıyor Yani 2 pi R. Aslında açımlar toplam 360. 360 bölü 360'ı da diyebiliriz. Tam bir şey yapmış oldu. O zaman 20 artı 4 piy yaptı cevap? Evet. Yani cevabımız 18. soruda Akçay oldu. Geldik 19'a. 15 cm uzunluğundaki demir bir tel. K ve L noktalarından bükülüp birleştirilerek aşağıdaki gibi 120 derecelik daire dilimi oluşturuluyor. E. Buna göre oluşturan bu daire diliminin yarı çapı nedir? Arkadaşlar bu 15'lik telden oluşturuldu ya. Yani bunun çevresi 15 diyor. Burası R, Burası R. Burası ne olacak? 2πr 120 bölü 360 olacak. Yani burada şu şu gitti 3, 2πr bölü 3. Burası da 2πr bölü 3. İşte bunun bunun bunun toplam 15 yapacak. Yani 2r artı 2πr bölü 3 eşittir kaç oluyor? 15 oluyor. Bizden dairenin yarıçap isteniyor. Tamam, yarıçap r parantezin alınca 2 artı 2π bölü 3 eşittir 15. E o zaman buradan da R neye eşit oluyor? 15 bölü şunu şey yapayım. 3 kere 2 6 artı 2 pi. 6 artı 2 pi bölü 3 yaptı burası. Ters çevirip çarptığım zaman da 45 bölü 6 artı 2 pi yaptı arkadaşlar. Evet cevap böylelikle balık kesiri yaptı. Elimiz çalıştı sadece. geldik örnek 20'ye. Şekil 1'de yarı 6 cm uzunluğunda. Ön yüzü kırmızı arka yüzü sarı boyalı daire biçimindeki bir karton yukarıda verilmiştir. Bu karton KL noktalarından geçen doğru boyunca katlandığında bu şekilde merkeze gelmiş. Ne yapıyoruz? Hop şöyle eski haline geri getiriyoruz. Katlamayı artık öğrendik. Katlamayı açtığımız zaman bu yayların eşitliğini kullanamıyoruz maalesef. Ama neyi kullanıyorduk? Hocam şu şekilde. Hop şu nokta buraya gelecek. Bu noktanın izlediği yola bakıyoruz. Aslında KL'ye göre simetri değil mi? Evet. Yani şurası 90, şunlar birbirine eşit olacak. Aa hocam burası A iken burası da A mı oldu? Evet. E sonrasında ne yapacağız? En güzel ek çizim yarı çap. Yarı çap uzunluğu 2A. Hocam burası da 2A. Burası da 2A. Yani ne çıktı burada? 2A 2A. 90'ın karşısı 2A. 30'un karşısı A'dır. Burası 60. Hatta burası da 60? Aynı şekilde. Evet. 60-60-120. Burası 120'lik A ya yaptı. 120'lik A ya yaptı. Şimdi dikkat. Benden ne isteniyor? Kırmızı renkli bölge ile sarı renkli bölgenin alanları farkı isteniyor. Ee, şimdi şekil karışmasın. Ben sarı renkli bölge burası. Hocam Sarı renkli bölge yine burası yaptı. Kırmızı renkli bölgede burası mı yaptı? Evet. E, o zaman benden ne isteniyor? Kırmızıdan şekil 2'deki benden şu isteniyor. Kırmızı renkli bölgeyle sarı renkli bölge isteniyor. E, o zaman ben bunu nasıl bulacağım arkadaşlar? Kırmızı eksi sarıyı nasıl bulabilirim? Düşünüyorum. Arkadaşlar aslında ben şöyle sarı renkli bölgeyi alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hocam şöyle daire dilimi daire dilimi oluşturdum. Sarı renkli bölgenin alanını bulurum. Sarı renkli 120'ye burası. Hocam 120'lik dilimden üçgenin alan çıkartarak sarı renkli bölgeyi bulurum. Sonra sarı renkli bölgeyi bulduktan sonra tüm dairenin alanından iki tane S'yi çıkartırsam K'yı da bulurum. Ondan sonra K'dan da yine neyi çıkartırım? S'yi çıkartırım. Sonuca ulaşırım. Ama cevaplara bakar mısınız lütfen? Ben böyle çok fazla uzun olacağını hissettiğim sorularda cevaba da bakarım. A cevap şöyle bir şey. Yani güzel bir şey var burada. O zaman daha farklı, daha güzel bir çözüm yöntemi vardır. O zaman düşüneyim. Ben kırmızı eksi sarıyı bulmaya çalışacağım. Dairenin alanı neye eşit? Kırmızı artı iki tane sarı değil mi? Evet. Ben kırmızı eksi sarıyı bulacağım değil mi? O zaman kırmızı eksi sarı da neye eşit olacak? Hocam kırmızı eksi sarı da buradan 3S çıkartacağım. Buradan da 3S. Daireden 3 tane S çıkartırsam kırmızı eksi sarıyı elde eder miyim? Evet. Bak şimdi. Dur. Olay şuna dönüştü. Dur. Kırmızı alan şurasıydı. Tamam. Kırmızı alan burasıydı. Kırmızıyı boş ver şimdi. Ben şimdi ne yapacağım? Daireden 3S'yi çıkartırsam şeyi bulurum. K-S'yi bulurum. E hocam burası 120'lik bir şey çıktı ya. E, 3 tane S'yi çıkartacağım. Bir tane S şurada elde edebilirim. Bir tane S 100, elde ettiğim zaman 120 ise burası da 120 mi olacak? Aynı alanlar eşit girişlerde oluyor çünkü. E hocam 120'lik dilim burası. 120'lik dilim burası. Bir tane de S burası değil mi? Evet 120'lik dilim olduğu için. Bak şimdi Kx'i S isteniyordu benden. O da daireden 3S'yi çıkartmaktı. Bak daireden 3 tane S'yi çıkartınca şuradaki üçgenin alanı yapmıyor mu? Yapıyor. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Çoğunuz büyük ihtimalle bunu çok uzun yoldan yaptınız. Uzun yoldan yapan arkadaşlarınız da buraya geldi. Bak iyi ki geldin. Çok güzel bir şey öğreniyorsun. Bak şimdi buradaki 120. Şimdi 120, 120, 120. O zaman bunlar birbirine eşit oldu. Hocam eşkenar üçgen çıktı. Bu eşkenar üçgenin alanı isteniliyor bizden. Şimdi yarı çapı da kaç verilmişti? 6 verilmişti. Hocam şu yarı çap 6 ya. Bu yarı çap 6 ise şöyle yapabilirim aslında. E, bu 6. Burası da 6. E, 30, 30, 120 üçgeni 6 3 olacak o zaman burası. Şurası 6 3 yaptı. 6 köküçlük eşkenar üçgenin alanı isteniliyor bizden. Çünkü niye burası k eksi s alanı arkadaşlar. Burası K. çünkü niye Daireden 3s'ye çıkartırsam k S'yi elde ederim. O zaman k eksi s' de eşkenar üçgen alanı o da 6 kök 3. 6 kök karesi kök 3 bölü 4 yapar. Bu da 36 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşti 9. Cevappta 27 kök 3 yaptı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Valla burada bir şeyler öğret diyorum size. Gerçekten çok da güzel şeyler öğreniyorsunuz. 5 yıldızı hak eden bir soru. Öyle değil mi kardeşim? Bak burada çakallık yapmadık mı? Matematiksel işlemler yaptık. Dediğim gibi uzun yoldan da yapabilirdin. S'yi bulabilirdin. Sonra e, bütün daireden 2 tane S'yi çıkartıp kırmızıyı bulabilirdin. Sonra kırmızı eksi isteniyor isteniliyor diyebilirdin. Ama burada çakallık yaptım. Benden kırmızı eksi isteniyor ya. Dairenin alanına da baktım. Dairenin alanında da... Şöyle kırmızı artı 2s. Dairenin alanı kırmızı artı 2s olduğundan ben k s'i bulmam için 3s çıkarttım buradan Daire buradan da çıkartacağım Daire eksi 3s k eksi s, -S eşit eşit. E burada da daireden 3 tane s çıkartınca burada da bir eşkenar üçgen oluştu. Da Burası da k eksi s oldu. Gerçekten mükemmel bir soru. Vallahi çok hoşuma gidiyor ya. Şunlarla sizin karşınıza gelmek o kadar böyle büyük zevk alıyorum ki. Yani gecenin kaçındayım biliyor musunuz? Şu an saat 02:04 diyeyim. 0 02 de bu kadar heyecanlı bir şekilde bunları çözmek beni çok mutlu ediyor. Devam. Örnek 21. Yukarıda. Evet. Yarıçapları bir yaylar üzerinde olan çemberler gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hemen yarıçapları çiziyorduk. En etkili silahımız yarıçap çiz. Yarıçap çiz. Bak A merkezlenince C merkezinin yarıçapı aynı. Hocam bu da C merkezinin yarıçapı. Bu da B merkezinin yarıçapı aynı oldu aynı zamanda. Demek ki A'nın, B'nin, C'nin yarıçapları çizgi. Hocam burası da çizgi. Hocam burası da çizgi. Hocam burası da çizgi. Hocam burası da çizgi. Hocam burası da çizgi. E şimdi burada garip yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda zaten alan taşıyın demiyor muyuz? Diyoruz. Şimdi eşkenar üçgenler çıktı burada çizgiler olduğu için. Hocam ben buradaki alanları taşıyayım. Mesela şu alanı iptal edip şuraya taşıdığım zaman. Hocam 60'lık bir dilim yaptı bak şimdi. Sonra burada da garip bir alan var. Şunu iptal edip şuraya taşıdığın zaman. Hocam burada da bir 60'lık dilim oldu mu? Oldu. Yani elimde yarıçapı çizgi olan iki tane 60'lık dilim oldu. Evet. Oluşan üçgenin alanı ne diyor? Şimdi yarıçap bulacağım ben oraya bakayım. ABC merkezi dairelerin merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı eşkenar üçgen ya. Yani R kare kök 3/4 9 kök 3 verilmiş. R kare 36'dan R'yi 6 buluruz. R 6 ise iki tane dilimin alanı isteniyor. Evet R'yi 6 bulduk pi r kare 60/360 bir dilim iki tane 60'lık dilim isteniyor benden çarpı 2 diyeceğim. Hocam sıfırlar 36'lar sadeleşti. Cevapta kaç yaptı? 12 pi yaptı. Dikkat edin. Böyle her 3 yılda bir böyle alan taşımalı soru ÖSYM soruyor. Bu mantıkta bir soru karşınıza gelebilir. Dikkat. Sanırım en son 2021'de mi sormuşlardı? 2020'de mi sormuşlardı? O yüzden böyle bir soruda beklemiyor değilim yani. Haberiniz olsun. Evet geldik. Cevap bu arada Denizli yaptı. Geldik. Örnek 22. Şekil 1'de O merkezli 9 yarıçaplı bir daireye AB 12π olan bir ip çember etrafında şekil 2'deki gibi sarılıyor. Şöyle sarılmış. Evet bu 12π uzunluğunda. Bu ne demek? Buradaki yay uzunluğu da 12π demek. E bu yay uzunluğu verilmişse yay uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? Ona ait bir daire dilimi oluşturacağız. Oluşturduk. Merkez açımız burası. Merkez açıyı bulalım. 12 pi neye eşit? 2 pi r. R'si kaçtı? 9. 9 alfa bölü 360 diyerek alfayı bulabiliriz. Hocam 4 kere 9 36 burada 40 kaldı. Şuradaki pi'ler sadeleşti. Şu 2 ile bu 40 sadeleşti. 20 kaldı. 20 ile 12'yi çarptığın zaman 240 yaptı. Alfayı 240 bulduk. Hocam alfa 240'sa ise burası 120 olur. 9 ise 9 x kenarlıktan 30-30-120 üçgen çıktı. 9-9 ise burası da 9-3 yapar mı? Yapar. Yani cevabımız böylelikle örnek 22'de E-dramit oldu. Geldik örnek 23'e. Şekilde yarı 15 cm olan daire biçiminde bir karton verilmiştir. Tamam. Bu karton merkezinden 9 cm uzaklıkta bir AB kirişi boyunca ve merkezinden 12 cm uzaklıkta CD kirişi kirişinden şekildeki gibi gösterildiği gibi kesiliyor. Şöyle kesilmiş. Son durumda ortadaki parça çıkartılmış. Şu parça çıkartıldı. Buna göre oluşan iki şeklin çevreleri farkı kaç santimetredir? Hmm. Çevreleri farkında. Bu yay uzunluğunu bulacağım. Açı lazım olacak bana. Açıya da dalmayı unutmamalıyım. Büyük ihtimal özel bir açı çıkacak. Şurada bir yorumlamamı yapayım ben. Hocam yarı 15. Şu 90 derece. Ondan sonra bu da 90 derece. Burada arkadaşlar şöyle... Yarı çap uzunluğu 15'te 9-12-15 üçgeni mi? Evet, ah özel bir açı yok, özel bir açı yok. İçimizi zorlayacak bu. Neyse, şuna da bakayım ben. Şunu şöyle çiz, şöyle de çizebilirim, böyle de çizebilirim. Bunu çizdim. Bunun yarı çapı kaç? 15, 12, 15. 9-12-15 üçgen, bu da 9 oldu. Aa, dur, güzel bir şey çıktı. Özel bir açı çıkmadı ama hocam şuradaki üçgen de 9-12-15 üçgeni. Buradaki üçgende 9-12-15 üçgeni. Yani senin buradaki üçgenlerin ne olacak? Eş olacak. O açıya da dalmam gerekiyor ya. Çünkü açı lazım bana. E o zaman ben buraya alfa buraya beta dersem. 9 12 15'te 9'u gören alfaysa 9'u gören burada da alfadır. Hocam burası da nedir? Betadır diyebiliriz. Şimdi gelelim şuraya. Çıkarttık. Bak dikkat et. Şuradaki büyük dairedeki. Dikkat et. Büyük dairedeki AB'yi gören Şuradaki yarısını gören beta Hatta şunu da çizersem burası da beta olacak AB'yi gören merkez açımız ne olacak o zaman Çünkü sen burayı bak Şurayı beta buldun Hocam X kenardan burası da betadır O zaman burası 2 beta mı olacak Evet burayı 2 beta buldun Şimdi sen şurayı Dur kopyala yapıştır yapacağım Tamam dursun orada Burasını ne bulduk 2 beta bulduk E sen şuradaki açıyı ne buldun Hocam şuradaki açıyı da 2 alfa bulduk. Çünkü bu alfa şunu da şöyle çizersem burası da alfa olacak 2 alfa. Şu cd'yi gören de 2 alfa olacak. cd'yi gören 2 alfa. Dikkat. Ben zaten buradaki yay uzunluğunu bulurken bana 2 alfa lazım olacak. Ama hocam buradaki yay uzunluğunu bulurken buradaki açı lazım olacak bana. Hocam içerideki açı kaç dereceydi? 2 betaydı değil mi? Buraya 2 beta demiştik. Burası iki betaysa, 2 beta ise da 360-2 beta mı kaldı? Evet. Şimdi yay uzunluklarına gidebilirim. Güzel bir soruymuş bu arada. Evet. Çevreleri farkına gideceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki uzunluğun kaç olduğunu bulduk bu arada. Şurası 12. Burası da 12. Buranın 24 olduğunu biliyorum. Şurası 9. Burası da 9. Buranın da 18 olduğunu biliyorum. Hadi çevreleri farkı. Şu büyükten. Şu yay uzunluğu. 2 pi r. Bunun yarıçapı kaçtı zaten? Bunun yarıçapı 15'ti. 2 pi r. 360 eksi 2 beta bölü 360 artı bir de ne var? 24 var çevresinde eksi şu ee, buradaki yay uzunluğu 2 pi r re. r'miz 15 alfa değil 2 alfa bölü 360 artı bir de 18 var. İşte bizden bu isteniyor. Bu arada biz ne bulduk burada? Alfa ile beta'nın toplamını da ne bulduk arkadaşlar? Bak dikkat et, alfa ile beta'nın toplamı da 90 derece. İşte buradan soru çıkacak kardeşim. Şimdi sen burada şu parantezi dağıtıyorum, eksi burası, burası da eksi oldu. Ee, sonra şu ikisinde bir parantezi almak istiyorum işlem kolaylığı bakımından. 2 pi 15, 2 pi 15 parantezin aldığımda 2 pi 15, bir de bölü 360 parantezin aldığında, 360 eksi 2 beta kaldı burada. Burada ne kaldı? Eksi şu. Ne kaldı? 2 pi 15'i atınca 2 alfa bölü 360 kaldı. Ha bölü 360 parantezine de aldım ya. Eksi 2 alfa kaldı. Sonra artı 24 var. Bir de eksi 18 var. Evet gençler alfa ile betanın toplamı neydi? 90'dı. 2 alfa artı 2 beta nedir? 180'dir. Bunun eksilisi de eksi 180'dir. O zaman burası 360-180'den 180 mi yaptı? Evet. Burası 180. Bununla sadeleşti 2. Bu 2 ile de bu 2 sadeleşti. Burada 15 pi kaldı. Bu da 24-18'den kaç yapıyor? 6 yaptı. 15 pi artı 6 diye cevaba ulaşırız. Evet. Çemberin çevresiyle alakalı bir şey sorulmuş ama ya bu mantıkta bu mimar şeyde, mimaride bir soru karşımıza çıkabilir ya. Gerçekten çok hoş bir şey olmuş burada. Gerçekten gerçekten gerçekten çok hoşuma gitti ya buradaki soru o yüzden yıldız hak ediyor mu hak ediyor hem de 5 yıldızlı bir şey, bir soru daha önce çözdünüz mü böyle soru gençler size soruyorum çözdünüz mü Allah aşkına bir çemberde çevre sorusu vardı ama burada eşliği kullandık alfa artı beta 90 derece geldi çevreleri farkına girince de güzel bir şey çıkıverdi burada karşımıza gerçekten çok mükemmel bir soru bak ben şu iddiada konuşmuyorum bu sorunun aynısı karşına çıkacak demiyorum. Belki de bu sorunun içerisinde kullandığım bir mantığın onda biri karşına çıkacak ya da onu karşına çıkacak. Ama sen burada bu soruda çok güzel bir şey öğrenmedin mi? Açıları buranın 2 alfa olması buranın 2 beta buranın 360-2 beta olması gibi güzel şeyler öğrenmedin mi mesela? Bence öğrendim. Çünkü ben bile öğreniyorum. Bana da çok şey katıyor. Neyse geldik örnek 24'e. Evet ABC dikdörtgeninin içinden şu şekilde şu dikdörtgen çıkarılmış. Uzunluklar verilmiş. 8 hatta burası da kaç yapıyor? 8 16 26 yapıyor. Şuraya da 26 yazayım ben. Şuradaki uzunluk da 26. Tamam. Yukarıdaki şekilde iki yarıçaplı O merkezi çember A noktasında teğettir. Tamam. Sonra buna göre diyor o merkez çember şeklinde travmalı okyanında tam tur attığında merkezini aldığı yol. Arkadaş buradan köşeye kadar geldiğinde mesela tam şu köşeye geldiğinde. Buradan buraya kadar zaten bir 8'lik gidecek. Hocam sonra tam köşede bir de şunu çizeyim ben. Tam köşede şöyle bir şey. Tam köşede şu köşeye doğruyken böyle bir çember. Sonra buradan buraya gelecek. Sonra buradan buraya gelecek. Sonra buradan şuraya gelsin. Şöyle. Sonra buradan tam buraya gelsin. Teğet. Tam köşelerde şöyle arkadaşlar. Tam köşelerde böyle. Ama merkezin aldığı yol soruluyor bana. Şimdi onu halledeceğiz inşallah. Buradan buraya. Sonra burada da buraya teğet olsun şöyle. Ee, anladınız siz olayı. Bir de buradan teğet olsun. Şimdi yalnız burada ne oldu? Buraya kadar sekizlik yol aldı mı? Aldı. Sonra buradan bak dikkat et. Çember dönerken bu nokta aynı kalıyor. Çemberimiz nasıl olacak arkadaşlar? Hop şöyle dönüş yapacak. Herhangi bir yol gidiyor mu? Gidiyor. Ya çember gitmiyor ama merkezi gidiyor. Bu şekilde döndürülüyor değil mi arkadaşlar? Bu nokta etrafında döndürülüyor. Yani şurada ne oldu o zaman? Merkezimiz buradan buraya 8 gitti. Buradan buraya şu çeyrek daire kadar gidecek. Sonra buradan buraya şu kadarlık gidecek. Hocam merkez çektik, yetecektik. Merkez çektikten dolayı yarı çapı 2 idi zaten. 2 burası. 6 burası. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Sonra buradan buraya gidecek. Buradan buraya. Merkezde geçecektik. 2 burası. 2 burası. 2 burası. 2 burası. 4 gidince burada 6 gidecek. Sonra buradan buraya gidecek. Merkezde geçecektik yapınca. Merkezde geçecektik. Burası da 6 idi ya. Buraya 4 kalacak. Sonra buradan dikkat et yine. Ne yapıyor? Şu merkez hop şuraya gelecek. Yani bir çeyrek daire yapacak yine burada. Şöyle bir çeyrek daire gidecek. Sonra buradan buraya burada buraya ne kadar gidiyor? 8 gidiyor. Sonra buradan çeyrek daireye gidecek. Buradan buraya. Şöyle merkezde çektik. Merkezde çektik. Aynı şekilde buraya. Sonra çeyrek daire. Sonra buradan buraya. Sonra burada çeyrek daire. Köşelerde çeyrek daire şeklinde yol alıyor merkezi. Sonra buraya. Sonra burada çeyrek daire. Yani çeyrek daireleri sayalım. Hocam bir çeyrek. Hayır her köşede çeyrek daire var. Bak. Buradan başladım. Dikkat. 1 2. Burada yok mesela. 3. 4. 5, 6 tane çeyrek daire var. 6 tane 2 pi r bölü 4 artı şu uzunlukları da sayacağız artık. Burada kaç var? 8, 4 6, 4 8, yani 8, 4 daha 12, 22 buraya kadar kaç yaptı? 22, 30 yaptı. Sonra buradan buraya geleceğim. 30 ya burada merkez diye çektik. Şu 30 aklında bulunsun. Sonra buradaki uzun kaç? Direkt buradaki uzunluk kadar gidecek burada. Çünkü merkez şurada dikdörtgen kadar gidiyor. Burada 12 12 kadar gidiyor. Burada da direkt buradaki uzunluk kadar gidecek. 26 gidecek. Yani 30 gitti mi? şuradan şöyle. Sonra buradan buraya 12-26 gitti. 12-26 gitti. Sonra buradan buraya gelince de şu çektik. diye çektik. Diye çektik. Ee, tam bu merkez şuraya denk gelecek. Buradan da 12 gidecek. Toplam 12, 12, 24, 50, 80 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Yay uzunlukları toplamı buydu. Bir de artı 80 diyeceğiz. Yani cevap ne yaptı o zaman? Şunlar şunlar gitti. 6 pi artı 80'e eşit oldu. Bir de böyle yay uzunluğu, çemberi böyle götürdüğümde merkezinin aldığı yol eksikliği konu anlatımında onu da burada tamamlamış olduk. Evet. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Ya bunun kolayını sorarlar mı? Sorabilirler. Mesela sadece buradan buraya geldiğinde aldığı yol sorulabilir mesela. Değil mi? O zaman işimiz kolay. 8 artı 4, 12 artı. Hocam buradan buraya bir çeyrek daire bitti. Merkezin aldığı yol. Yani 12 artı bir çeyrek daire şeklinde olabilir. Burada köşeler çok fazla olduğu için soru biraz bizi yordu arkadaşım. Evet örnek 24. Ne çıktı? Balıkesir'i çıktı. Geldik örnek 25'e. Şimdi konu anlatımında da ben böyle bir şey vermiştim aslında farkındaysanız. Böyle hocam bu yayların toplamı şu çaplı yarım daireye eşit diye söylemiştim. Hatta alttakiler de aynı. Hocam bunların toplamı da şu çaplı yarım daireye eşittir. Ya da üstteki çaplı yarım daireye eşittir diye söylemiştik. İspatını yapayım mı? Bence bunu bilin. Bence bunu bilin. Yani şöyle bir yarım daire olduğunda bak şimdi. Şöyle bir yarım daire olduğunda hocam istediğin kadar yarım daire götür buradan böyle. Şöyle. İşte tam olarak Şunların toplamı 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin toplamı mesela şuna eşittir. Sebebi ne? Sebebi ne? Sebebini söyleyeyim. Bunun yarıçapı a AA, bunun yarı çapı BB diyecek olursam. Büyün yarı ne yapıyor? Hocam A artı B yapıyor. E, Büyün yarı çapı yani şöyle bir daire yarım yay çizecek olursak. Hocam şu yayın toplamı 2P A bölü 2 artı 2P B bölü 2 değil mi? Şunlar gitti, şunlar gitti. Pi A artı Pi mi yaptı? Pi a artı pi b yaptı. Peki şuradaki büyük AB çaplı dairenin yarım dairenin e, çevresi nedir? 2 pi yarıçap artı b a artı b bölü 2 gitti gitti. Bu da pi a artı pi eşit oldu. Bak tekrarda diyorum ki bunu bilin. Hoşunuza gider, hoş bir şey, güzel bir şey. O yüzden bence bunu bilin. Yani burada bu yayların toplamı AB çaplı yarım daire. Bu yayların toplamı da yine AB çaplı yarım daire. Ya da buradaki yarım daire eşittir. Hikayesini bence bilin arkadaşlar. Çünkü bazen bunların ispatı çok zor olabiliyor. Bak bilin dediğim çok nadir şey var biliyorsunuz. Ben her zaman ispattan yanayım. Ya da verilen bilgileri kullanmadan yanayım. Ispatta da yaptım. Ha, bilmezsen de o ispat yardımıyla da kendin yapabilirsin. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar şurası A verilmiş. Tamam ispatı yapmıştık burada. Şurası A'di. A verilmiş. Burası da B verilmiş. O, C'de B verilmiş. Şimdi şu ikisinin toplamı hocam bu yarım. Bu ikisinin toplamı da hocam şu yarım. E, yarım artı yarım tam daire yapmıyor mu? Yani şu dördünün toplamı tam daire yapıyor. Yarıçapı da kaç? A bölü 2. O zaman o zaman o zaman 2 pi R A bölü 2 bunların çevresi yaptı. Bu aynı ip. Bak bunun etrafını saran bir ip. Bunun da etrafını sarıyormuş. Yani bunun çevresi de eşit. Yani 2 pi b eşit olacak. Hocam buradan bölü 2'ler gitti. Pi'ler gitti. A eşittir. 2 byi bulduk? Evet. Cevap böylelikle. Akçay çıktı. Aslında bu da güzel sorulardan biri. Yıldız ak ediyor. Güzel soru gerçekten. Çünkü şunların toplamı büyük yarın daire düşünmek burada biraz zor olabilirdi arkadaşlar. Ya da işlem kalabalığı olacaktı. Bunların hepsine böyle A, A, B, B deyip ya da X hani X, X, Y, Y deyip alttakinde de Z, Z, T, T deyip ispat yapmak bayağı seni yormuştur. O yüzden sen buraya geldin al sana kısa yolunu gösterdim. Tamam örnek 25'i Akçay bulduk. Geldik örnek 26'ya. Aşağıda ki şekilde O merkezi K, L çatla. İşte ne yapmış? Bunu böyle katlamış. Arkadaş bu böyle katlanınca buraya gelmiş. Ben katlanmış hali geri doğru açıyorum şimdi. Geri doğru açtım. Hocam şunlar şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şurası A iken burası A. A yarı çap 2A. Burası da 2A. Sonra HL uzunluğu. Yani toplamda 3A değil mi? 3A'yı bana kaç vermiş? 18 vermiş. A'yı da böylelikle ben 6'ım bulurum. Evet. Yarı çap 12 çıktı. Burası 6. Burası da 6. Ve burası da 90 derece olduğunu da biliyoruz. Şimdi buna göre katlama sonucunda oluşan turuncu bölge nedir diye soruluyor. Arkadaşlar sabret. iki farklı şekilde anlatacağım. Hatta ilk yolu uzun yolu. Şöyle yapar. Ya yani büyük ihtimal hepiniz rahatla şu geldi. Hocam ben şu turuncuyu bulmak için şu dairenin alanından iki tane A'yı çıkartacağım. Bak şimdi. A alanı, A alanı. Dairenin alanından 2A'yı çıkartarak sonucu ulaşabilirim. 1. Tamam. E hocam A alanını bulalım. A'ya ait bir dilim oluşturmam lazım. Hop, şöyle dilim oluşturacak olursam. E hocam yarıçap 12. 12. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6'tır. 30 burası, 60 burası. Yaptım, yaptı. A alanını bulurken, şuradaki A alanını bulurken 60'lık dilimden şu üçgenin alan çıkartıp A'yı bulurum. Sonra yarım daireyin alanını bulup iki tane A'yı çıkartırım. Bu şekilde sonuca ulaşırsın. Bir bu. İki ne? Hocam yarım dairenin alanından iki tane A çıkartacağım değil mi? Evet. Hocam bir tane A burada mı? Evet. E bunun simetriyinde de ben bir tane A elde edemem mi? Çakallık yapıyorum. Bak daha kısası vardır diyeyim. Hocam bir tane de A burada. A yarım dairenin alanından yani şuradaki turuncu bölgenin alanı ne? Yarın dairenin alandan 2 tane A'yı çıkartacağım. Hocam yarın dairenin alandan 2 tane A'yı çıkartırsam bu bölgenin alanı yapıyor. O yüzden bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Belki daha kolay bir şekilde bulunacak bu bölgenin alanı. Hadi bakalım. Yani şu bölgenin alanı ile şu bölgenin alanı birbirine eşit. Bak yine çok güzel bir şey öğrenmedin mi? Gördün mü? Bak 2 tane A'yı çıkarılıyor. Simetriyindeki A'yı çıkartıyorum. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap, Al sana yarıçap. Hocam şuradaki uzunluklar zaten 6, 6 Yarı Yarıçapta 12. Hocam burası da 12. A 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı? 30'un karşısı alttır. Burası da 30. E burası 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. Bak soru daha da kolaylaştı. Hocam dilim artı 2 tane üçgenin alanı. Gördün mü? Evet. Bu daire eksi 2 tane A dilim artı 2 tane üçgenin alanı eşit oldu. Yukarıda bulayım mı onu da? Şurada bulayım. Kısa yolu burada yapıyorum ya. Dilimin alanı pi r kare. Dilim 60 bölü 360 artı 6 çarpı. Burası 30-60-93 kendinden 6 kök 3. Burası da 6 kök değil mi? 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den 2 tane var. Şu şeyler gitsin. Şunlar şu sadeleşsin. O 6 yaptı. E, 144'ü e 6'ya bölsen 24 yapar. 24 yaptı. 24 pi artı şu ikiler gitti. 36 kök diye. Kısa yoldan cevaba ulaşmış oldum. Bir de cevap çıkmıyormuş. 24 pi 6 36 kökü şeklinde cevabı. Akçay bulurum. Hangi yol hoşuna gitti? Yaz yorumlara. Ya da şu bakış açısı. Hani klasik bir yoldan. Hocam ben dairenin yarım dairenin alanından iki tane a'yı çıkartacağım. a'yı bulacağım. Bu yol mu? Klasik yol mu hoşuna gitti? Ya da hocam yarım dairenin alanından iki tane A çıkartacağım ya bir a burada bir tane daha burada elde edip şuradan şöyle bir şey yapmak mu hoşuna gitti? Daha doğrusu belki de sen bu yöntemleri bu teknikleri ilk defa görüyorsun. Böyle çözüm yöntemi olduğunu da bil. Hatta biz buna benzer bir yöntem bir de nerede yaptık gösteriyorum. Gösteriyorum. Şurada da yaptık arkadaşlar. Şurada da bu buna benzer. Aslında bir yöntem. Güzel bir soru. Bu da hoş bir soru arkadaşlar. Yani çözüm yöntemi kısalaştırdığım için gerçekten çok güzel oldu. Yani size farklı yollar öğretmek. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Neyse hallettik mi soruyu cevabı açay bulduk geldik örnek 27'ye. E, kolay bir soru sorulmuş. Taralı bölgenin alanı 30 sa gördüğü yay 60 buraya ne kaldı 30 çeyrek dair olduğundan. Bu alanı bulurken ne yapacağız Dilim oluşturacağız. Hop dilimi oluşturduk. Hocam 30 sa burası kaç 30. 30'luk dilimden neyi çıkartacağım şu üçgenin alanını çıkartacağım. 30'luk dilimden şu üçgenin alanı çıkartırsam olay bitti mi bitti. Peki yarı çap çap verilmiş mi bana? Dur bakayım. Yarı çap verilmiştir tabi ya. AC'ye 6 kökü vermiş. AC'ye uzunluğu 6 kökü. Bu da yarı çap bu da yarı çap. X kenarı dik üçgen 45 45 90 üçgeni 6 kökü ise burası 6 mı yaptı? Evet yarı çap 6. E şurası da 6 oldu. Hadi bakalım. Üçgenin alan, e, dilimin alanından. Pi kare 30 bölü 360'dan. Neyi çıkartıyoruz? Sarı üçgenin alanını. Hocam sarı üçgenin alanı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2 diyebilirsin. Ama gerek yok. Tabanına ait çiz kardeşim. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3. Taban 6 yükseklik 3. 6 çarpı 3 bölü 2 çıkart. Niye sinüsle uğraşıyorsun hala? Evet sıfırlar gitsin 36'lar gitsin. Burada 3 pi kaldı burada. Eksi 18 bölü 2'den 9 bulduk. 3 pi eksi 9 çıktı cevabımız. Yani örnek 27. Akçay çıktı. Geldik örnek 28'e. Uç noktaları A ve B noktaları olan bir ip. Şekil 1'de yarı çapı 8, 8 birim olan. Bunun yarı çapı 8 unutma. Ya niye unutmayacaksın? Çiz kardeşim al sana yarı çap. En, en etkili silahımız zaten yarı çap çizmek. Yarı çap 8, yarı çap 8. 8 birim olan CD D kesilmiş daire etrafına gergin şekilde sarıldığında X birim artmaktadır. He. O zaman şunun etrafına şöyle sarılıyor ya. Bak şöyle, şöyle sarılıyor ya. Buradaki çevre artı x ipi verecek. Sonra aynı ip yarıçapı 6. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. E hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. En etkili silahımız 6 6. Aynı ip şunun etrafına şöyle sarıldığında y birim atmaktadır. Yani bunun çevresi y de ipi verecek bana. Tamam. Yarıçapta 6. Şimdi CD'yi 8√3 vermiş. Oba! Hocam 8 8 8, 8 kök 3 30 30 120 üçgeni. tamam işimiz kolay buradaki yay uzunluğunu bulurken buradaki 240 lazım olacak şuraya gelelim EF'yi 6 vermiş GH 6 kök 3 vermiş arkadaş 6 6 6 burası eşkenar üçgen 6 6 6 kök 3 burası da 120 yaptı tamam şimdi arkadaşlar ben ipin uzunluğunu yazarken ipin uzunluğu ne eşit demiştik hocam bu çevre yani 240'lık yay artı 8 3 yazıyorum. İpin uzunluğu 2 pi r 240 bölü 360 artı 8 3 artı ipten x birim artmıştı. x dersem ipin uzunluğuna eşit olacak bu. Aynı zamanda aynı ip de şu şekilde şuraya sarıldı. Bunlar da ne yaptı arkadaşlar? Bu yay uzunlukları. Hocam açılar lazım. Bak şu ikisin toplamı 180 değil mi? Evet. Hocam bu ikisinin toplamı 180 Burası alfa burası beta dersem Alfa artı betalık yay uzunluğu O da 180'lik yay uzunluğu değil mi? Evet 2 pi r 180 bölü 360 180'lik yay uzunluğu Artı 6 kök 3 ve 6 var burada 6 kök 3 artı 6 artı Y değil mi ipin uzunluğu aynı zamanda Çünkü ipi buraya sardığımda da Y birimlik bir artış oluyormuş Y eklersem şunun çevresine Y eklersem ipin uzunluğunu eşittir E burada eşitlikler çıktı kardeşim Gerekli sadeleştirmeleri yapalım şimdi. Hadi bakalım. Hocam şimdi şu ee, sıfırlar sadeleşsin. Sonra kaça bölüyoruz burada? 8'e bölsem olmuyor. 6'ya bölsem 4. 6'ya bölsem 6. Ondan sonracığıma burası bir şeyler geliyor. Gelecek arkadaşlar. 2'ye bölsen 2. Iki. 2'ye bölsen 3. Sonra sadeleşme olmuyor. Burası 16 pi 16 pi mi? Yok. 32 pi bölü 3 yaptı. 32 pi bölü 3 yaptı. Artı 8 kök 3 artı x eşittir. Şurası da bölü 2. Şu da sadeleşti. 6 pi artı 6 kök 3 artı 6 artı y yaptı. Benden y x x x'i buraya atacağım. Diğer sayıları da buraya atacağım. Şimdi 32 pi bölü 3'ten 6 pi çıkınca 6 kere 3 18. 32'den 18 çıkınca 14 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. Bir yerde hata mı yaptım ben ya? Bir yerde hata yapmış olamam. 2 pi 180 bölü 3 satmış. Bunlar gitti. İkiler sadeleşti. Tamam. Burası 32 pi bölü 3. İşlem hatası yapmış olmayayım. Çünkü geliyor ya. Niye işlem hatası yapıyorum? Geliyor geliyor. Ee, 18 32'den 18 çıkınca. 32 pi bölü 6 pi'ye çıkartınca. 14 pi bölü 3 geliyor. 14 pi bölü 3. Tamam. Cevapta 14 pi bölü 3 var. Bir an yok zannetmiştim. Sonra x'i buraya attık. 8 köküçten 6 köküç çıkınca 2 köküç kaldı. Bir de 6'yı da buraya attık. Eksi 6 yaptı. Bu da y eksi x'e eşit oldu. Yani 14 pi bölü 3 artı 2 köküç eksi 6 y eksi x'e eşit oldu arkadaşlar. 28. soru. Ve geldik son soruya. Hira aşağıda verilen çeyrek dairenin içerisine Uzun kenarı 8 santimetre, kısa kenarı 1 santimetre olan dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriyor. Tamam. Buna göre daire içindeki dikdörtgenlerin dışında kalan bölgelerin alanları toplamı nedir? Oo, mükemmel bir soru da. Şimdi arkadaşlar, burada x tane dikdörtgen varsa bir kenarda da x'e. O zaman x tane dikdörtgen bu kenar x değil midir? Evet. E ee, yarıçap ne yaptı o zaman? x 2 mi yaptı? Evet. En etkili sıramız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap Çizdiğin yarıçapı Hocam burası X. Burası 8. Yarı çapta X artı 2. X artı 2. Hatta 8, 15, 17'den X 15 çıktı. Burası da 17 oldu. Yani burada 15 tane mi dikdörtgen var? Evet. Sonra yarı uzunluğu da 17 mi çıktı? Evet. Dikkat et. 8. Burası da 8. 16. Buraya da 1, 1 uzunluğu kalıyor. Keşke dikdörtgen, çeyrek daire böyle çizilmiş olsaydı arkadaşlar. Şöyle. Neyse buranın üstüne dikdörtgen koyamıyorum artık. Çünkü 8'lik dikdörtgen konulamıyor. Yani dikdörtgeniz böyle. Dikdörtgenleri artık buraya mı koyacağız arkadaşlar? Evet şuraya böyle koymaya devam edeceğim. Ta ki en son nereye kadar gelecek arkadaşlar? Aynı hizada şuraya kadar gelecek. Bu dikdörtgen. Belki de ben bu köşeyi yerleştiremem. Bilemem. Belki de o dikdörtgen şuraya gelecek arkadaşlar. Nereye gelecek? Bak göstereyim. Belki o dikdörtgen tam olarak şurada olacak. Çünkü bundan sonraki dikdörtgen buraya belki sığmayabilir. Tamam, ona da dikkat et. Neyse, dikdörtgen en uca geldi diyelim mesela. En uca geldiği zaman bu dikdörtgen şu kenar kaç birim kardeşim? 8. Burası da 8 birim değil mi? Şöyle 8 birim. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Yarıçap uzunluğu da 17'ydi. Hocam, şuradaki dik üçgenden dolayı 17 ve 16 buraya da A diyelim. A kare eşittir 17'nin karesi 16'nın karesi. A kare buradan ne eşit oldu? 17-16 ve 17 artı 16 yaptı burası. E sonra devam edelim. A kare ne eşit oldu? 1 çarpı 33 eşit oldu. 33 eşit oldu. A da buradan kök 33 oldu. Ama dikdörtgenin kenarları birer birim birer birim gidiyor ya. Kök 33 değil. İşte tam olarak bu köşeye gelmiyormuş o zaman. Yani şuralara bir yerlere gelecek arkadaşlar. E Şuradaki uzunluğu ben kök 33 buldum böyle bir şey olduğunda. Şu uzunluğu 8 olduğunda. Burayı kök 33 buldum. Kök 33'ten küçük en küçük tam sayı nedir? Hocam 30 kök 36'dan önce kök 25 geliyor. O da 5. Yani burası kök 33 çıktı ya şuradaki uzunluğun kaç olması lazım? 5 olması lazım. 5 olması için de buraya 5 tane mi dikdörtgen konulacak? Evet. Bak dikdörtgen sayısı alt tarafta 15, dikdörtgen sayısı 15 artı üst tarafta da şu uzunluk kök 33'ten küçük tam sayı çünkü birer birer koyuyorum. Kök 33'ten küçük tam sayı dikdörtgenleri içine sığdırmaya çalışıyorum. Ee, o da kök 25 yani 5 geldi. 5 tane de dikdörtgen burada. Dikdörtgen sayısı 20 yaptı. Dikdörtgen sayısı 20 ise şimdi benden ne diyor? Daire içindeki dikdörtgenlerin dışında kalan bölgenin alanı yani dairenin alanından çeyrek dairenin alanından yarı 17 değil mi? Pi 17'nin karesi bölü 4'ten neyi çıkartacağım? 15 artı 5 yani 20 tane dikdörtgeni çıkartacağım. Dikdörtgen alanında 1 çarpı 8. Bu da kaç yaptı? 289 bölü 4 eksi 8 çarpı 20 160 yapar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Şekil biraz daha düzgün çizilebilirdi. Mükemmel bir soru olurdu o zaman. 5 yıldızlı bir soru olurdu. Ama şekli düzgün çizemediğimiz için 4 yıldız koyuyorum. Aa buradaki uzunluğunda bir birim olduğundan dolayı üste dikdörtgen koyamayacağını anlamışsındır. Buraya kaç tane dikdörtgen sığadığında şuradaki 8 birim uzunluğundan bulduk. Gerçekten bak bu soru da sana çok güzel bir şey katıyor. Çok hoş bir şey katmıyor mu? Yani siz sadece şu anda şey yapmıyorsunuz. Yani sadece geometriyi öğrenmiyorsunuz. Ya şurayı da acayip bir şekilde geliştiriyorsunuz aslında. Sınavda bu kadar zor bir soru çıkar mı? Bilemem. Ya bilemem çıkabilir de çıkmayabilir de. Ama buradaki çözüm yöntemlerini de anlayaraktan şurası acayip bir şekilde gelişmiyor mu ya? Ya şurası beyniniz acayip bir şekilde gelişmiyor mu? Boşuna ama Pisagor kapısına yazmış ya da kimdi o ee, öklük müydü neydi? Adam yazmış geometri bilmeyen bu kapıdan içeri giremez diye. Ya işte geometri iyi bir şekilde öğrenelim ve şurayı iyi bir şekilde geliştirelim. Acayip düşünce yapınız acayip gelişiyor ya her şeyi düşünüyorsunuz. Bak ciddi söylüyorum ben geometriden önce çok farklıydım. Düşünemezdim öyle Öyle bakardım etrafa. Ama şu geometriyle bir haşır neşir olduktan sonra algılarım o kadar açıldı ki. O kadar açıldı ki yani o kadar güzel şeyler düşünüp, o kadar güzel projeler düşünüp, arkadaşlarımı sunup o kadar güzel şeyler yapıyorum ki inanamazsınız. Ya çoğu arkadaş da benim de bu anlamda da dinliyor bu arada haberiniz olsun. Biz köylü çocuğu biriydik ama geometriden sonra Hala köylü çocuğuyuz. O ayrı bir şey. Balıkesir'in Evciler Köyü. Hala köylüyüz. Ama acayip bir şekilde geliştiğimi hissediyorum. İnşallah sen de gelişiyorsundur. Ya bu tatlı sorular, bu güzel sorular o kadar zevkleri yüküyor. Sana anlatırken o kadar zevk alıyorum ki. İnanılmaz. inanılmaz Neyse gençler hallettik. Böylelikle. Hallettik değil mi? Hallettik. Böylelikle daireyi de hallettik. Yani üçgen bitti. Dörtgen bitti. Çember daire bitti. Ne kaldı? Katı cisim ve katı cisimler ve analitik geometri kaldı. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda prizmalarda, evet, prizmalar ve silindir de. Kaçıncı gün? 15. günde. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.